Merhaba dostlarım ben Serdar ve Minecraft Hardcore'a baştan hoş geldiniz. Ee, kayda girmeyi unuttuğum için az önce e, giriş olmadı. Yok artık. Ee, yok artık daha fazla falan. Kötü bir espriden sonra devam ediyoruz. Ee, evet sizin yorumlarınızı okudum. Bir sürü yeni şey, güzel şey öğrendim. Mesela şunu heh, Şunu yaptıktan sonra ekranda o çıkıyor. Onun bitmesini beklersem daha hızlı vurulmuşum. Şöyle hop, böyle vurursam da kafalarına inerken vurursam da daha azı vurmuşum. E, ama baltayı kullanmak daha iyiymiş e, genel olarak. Ben de baltayı kullanacağım, siz burada kalabilirsiniz. E, öyle. E, türü türü şeyler öğrendik. E, peki şimdi ne yapacağız? Ben ne yapacaktım? Tamam. Ben bir şeyler planlamıştım arkadaşlar. Bir şeyler planladığımı yemin edebilirim. Ee, ama şu an e, neler planladığımı şey yapamıyorum. Okey. Bir bu ev bu ev şu an için kalsın. Tamam bu ev. Bu ev bir hobitevi bu hobitevi şu an için durabilir. Ee, ama şurayı yok edeceğim. Şurayı yok etmeden olmaz. Çünkü benim başka ha vardı okey. Ee, çünkü gerçekten kötü yani bu. Evimin tepesinde başka bir çukur istemiyorum. Check recipe'min kum aldım diye mi böyle oldu? Tamam, ben evimin tepesinde böyle bir şey olsun istemiyorum. Ya yani en azından doğru düzgün bir yerde yaşayalım. Her ne kadar tepenin altında, içinde yaşasak da. Mesela şunları da yok edebilirim. Bazı şeyler düzgün olsun istiyorum ya. Madem bir yerde yaşayacağız, yaşadığımız ev birazcık olsun eve benzesin yani. yani uygarlığı hep de yok saymayalım. Hoş geldiniz havaplarım, evet ikinci... Oo, burası şey açıkmış, okey. Ee, hoş geldiniz. Ee, neden başta hoş geldiniz diyorum. Çünkü ee, hafif bir yor <gülüyor> yorgunluk var üzerinde. O yüzden ara sıra söyleyecek yer, şu ben bu, buraları böyle böyle kapatacağım. Böyle tahta koyacağım kapatacağım. Olur da yıldırım düşerse yangın çıkarsa çok kötü olacak birbirimiz için ama e, yapacak bir şey yok. Ee, yani şu, ben şu köşede de bir alayım ya. Çünkü bir şey oldum yani. Bir uyuz oldum. Ben burayı bir şey yapmak istiyorum. evet. Güzel. Şu an böyle bir tık daha iyi göründük. Bir tık daha iyi göründük. Hatta şöyle gidip Şuraları da bir bence ee, şey yaparsak ben buraları halledim ben buralara bir şeyler koyacağım şimdi Benim küçük ee, takıntılarım hayattaki ee, dünyadaki küçük takıntılarım Ama Buraya bir merdiven koyayım oh burası çok güzel olacak Ay evimiz çok güzel olacak evimiz harika olacak Evet ee, duyurları kaçıran ahbaplarımız varsa YouTube gönderilerinde de belirttim Instagram hesabımızda da ee, teyze'ni verdim ee, evet, Sanras Gizemleri geri dönüyor. Sanras Gizemleri'nin remake'leri daha doğrusu geri dönüyor. Yoksa yeni bir e, gizem yapamıyorum çünkü yeni bir gizem yok. Yani 10 yıllık oyun olduğu için yeni bir gizem araştırmayacağım ama e, eski gizemlerin remake'lerini yapacağım gibi. E, o yüzden onda haberini e, vermek istedim. Şöyle şey yaparsam. Ee, bir de en kısa sürede tarla yapmamız lazım. Bu da Minecraft haberiydi. Hiçbir önemi olmayan bir haber. Ee, planlarımızdan bir tanesi. Okey böyle sarım bir tık daha iyi oldu. Böyle bir tık daha iyi oldu. Ben şuraya e, şey yapayım da. Şimdi bakalım nasıl yapıyorduk. Aha. Güzel. Çok güzel. Hop bir de sarım. Şu ah. Oh. Oh. Hayır hayır hayır hayır. Sen yanlışsın. Sen kötüsün. Kötü bir şey insan. Hah. Hayır. Hah oh be evet oh be ne güzel oldu ne güzel oldu Güneş batıyor bu güneş batmasın oha güneş batıyor E tamam artık uyuyabiliriz çok çok sıkıntı değil de e, zombiler de kapıları falan kırabiliyor onda farkınız e bir şeyler yapalım var Tamam ben sizi keseyim var ne bileyim sizi kesmeyim de hani şey ohoho oho. kırpayım bir iki bir şey alayım düşmeyin lan şey gel sen. O oh, senden bir şey aldım. Nüris biz unlock diye bir şeyler aldık ama. tam sizi kestim. Şuradan acaba bir iki tane çöle daha sonra mı gitsek ne yapsak sen? sen Daha fazla şey var orada. Orada daha fazla kuyum var. Ben birazcık daha kırpayım bunları. Yünü nerede kullanırız belli olmaz. Ee, dışarıdan geldiğim için gözlerim biraz ee, kızarmış bir halde. Yoksa bir sıkıntı yok merak etmeyin. Voov, Voov, Voov, Voov, ha ha ha haa, Voov. Okey ben çok korktum ben eve dönüyorum. Evet çaylarınız da hazırse ben de çayımı içiyorum yani. Her ne kadar altı çay olmasa da bu. Eee çaylarımız kahvelerimiz eksik olmasın. Böyle devam edelim. Şimdi neler yapacağız bu bölümde? Eee Benim böyle süper böyle bir şeylerim yok. Kafama tarla yapmak vardı ama tarla yapmanın biraz angare bir iş olacağını düşündüm. Ee, Sweet dreams ama şu an dışarıda şeyler dolanıyor. Evet şu an e, şey fark ettim. Bu nerede? Dolmuyor mu ya? Ağaç falan ekeriz biraz sonra. Aha yanıyor. O, ondan kemik düşer şimdi iyi. Ve ok düşer. Herhangi bir şey düştü mü? Ok düştü. Tamam ok iyidir. Şimdi ben evin etrafına bir, özellikle bir kapıma bir iki meşale koyacağım. Çünkü hortla onun bunun buralarda dolanmasını istemiyorum. Uuu burada da çok hoş değil yani. Şöyle aha böyle koyabiliyoruz. Ay ne güzel oldu ya. Ne güzel oldu yalnız ben şurayı da şöyle şey yapacağım. Eee okey. Şimdi bizim elimizde de bir sürü ne var? Bir şey yok. Nasıl bir şey ya? Buraya mı koyduk acaba? Aynen buraya koyduk. Ben bunları şimdi alacağım. Siz de artık böyle durmayın abi. Ortada durmayın ya yani gerçekten. Birinizi böyle koyuyorum. birinizde de şöyle koyuyorum. Dibimde dursun. birinizde de şöyle dursun. Bence böyle iyi olduk. Ben meşale mi koydum bunu yaparken? Hayır. okay. Şimdi bu ağaçları biz bir yere koyacağız. Sonra gidip ağaç keseceğiz biraz daha. Ne yapalım? Burası bence çok güzel ağaç kesmelik bir şeye benziyor. Şu toprakları, ben ne yapıyorum yani? neden böyle takıntılarım var ya. Dik işte şu ağacı ya. Şunu da dik. Şunu da dik. Şunu da dik. Şunu da dik. şuna dik, dik. Ya gerçekten seni keseceğiz. Kır Aa gerçekten şeyleri Aa Şunları da bir şey yapalım da bir iki tohum alırız. Her ne kadar şimdi başlamayacak olsak, aa kova yapabilirim bak. Ben ne alayım? Bu ne? Grass mı? Aa! çimenler büyüyünce çimen alabiliyor muyum? Bunu ben bilmiyordum oyunda. Okey, bu da bir yenilik. Bunu neden neden böyle bir şey var? Çok ilginç. Şu an küçük çoklar yaşıyorum. Ama kaç tane CD'miz var? 9. 9 değil. Bana 14 lazım şu an. Yanlış hatırlamıyorsam. o 14 olduk sanırım. Yok. Biraz daha olacağız. Al ala. 13. Hadi ha gayret. Bence yaparız. Şu an... Acaba bitmemiş otları kırarak harcıyor muyum ben bunları? Yeni sistemi bilmiyorum ben. Neyi, nasıl iş, şu hiç fikrim yok. Aha 14 olduk. Güzel. Ben tarla da yapmayacak. Selam. Hadi deneyelim şunu. Sen ölü, öleceksin abi ben şey yapmanınca. Evet, gerçekten de öldün. Sen aşağıda mısın? Tamam, bir ara oraya da gideceğiz. Şimdi elimizde ne kadar demirimiz var? Ben buraya bunu... Ha, okey, tamam. Eee, elimizde demirimiz yok. Elimde sadece bir tane demir var. Ha, okey. Benim onu lazım ama... Oo, şu... ooo! Oh, oh. alırım ki, o et. Ne aldın? Tavşan iti aldım şu an? Tavşan rabbit hide mi aldım? Okey. Lütfen bu oyunda yapmam gereken şeyleri şöyle sıralasanıza yorumda. Yorumlarda. Ee, ben de ona göre bir e, liste yapayım kafamda. Ha ben evet şey ya ağaçları kesecektik ulan. <gülüyor> hey! Oo burada. Ne ne nesin sen? Sen bir şey değilsin. Sen nesin? Sen bir şeysin bak. Bu burası bir şey değil. Burası bir şey değil. Bir şey yok yani. Burası sadece böyle bir şey. Okey, ağaçları kesecektik. Arka tarafı bir şöyle bir elden geçirecektik, şey yapacaktık. Şu ağaçları biz burada istemiyoruz. Yani gerçekten çok kötü anlaşılıyor. Ben böyle de ama burayı temizleyeceğiz. Ağaçların yeri başka yer olacak. Buralarda hep gelişimi açılacak. İmara açılacak. Bana bütün teknik bilgileri onu bunu yorumlarda lütfen yazın. Şunları şunları yapabilirsin. İlk önce şunları yapman gerekiyor. Ona buna ihtiyacın var. Yine pencerenin bir martı geçti ve ödüm koptu yani. Çünkü bir şey var sandım. Ama bir şey yok. Ama ben var olduğunu düşünüyorum. Çi çiçeklerden de boya yapıyormuşuz. Boyayı kullanmam ben şu an. Ama... Güzel yani. boya durabilir orada. Bu bilgi güzel bir bilgi. Zamanında daha estetik e, endişeleri, endişeleri taşırken taşıyacakken onlarla lideriz. Şu an daha e, sağ kalımsal. Haa. Bizim çiftlik yapmamız lazım. Benim her türlü demir bulmam lazım. Ben gidip demir bulayım. Benim her türlü demir bulmam lazım. E, a, kova yapmamız lazım çünkü. Çünkü şey yapacağız sen. Sen de bir Açsın Sen de oradan bir yok edelim. Gerçekten doğal olan ilişkimi özetliyorum şu an. Senden iyi oyun çıkıyor. Wow. Bunların hepsini odun kömürüne çevireceğiz. Bu arada odun kömürü yapalım değil mi? Yani normal kömürün illaki avantajları falan filan vardır ama odun kömürünü sürekli elde edebileceğimiz için yenilenebilir bir kaynak olduğu için bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Bu arada ağzımızı burnumuzu kırarlar he. Yani ölürüz. Öldüğümüz zaman ölürüz abi. Ben açım. Okey. Öldüğümüz zaman öleceğiz. Bunu biliyorsunuz. Bunu aklınıza tutun lütfen. O yüzden çok riskli almamaya çalışacağım. Hani... Abi işte mağaraların derinliklerine gidiyoruz. Maceradan maceraya atılıyoruz son Hayır maceradan maceraya atılmıyoruz. Maceraya atılacağımız zaman o maceranın içinden sağ çıkabilmemiz lazım. Çünkü o maceradan sağ çıkamıyorsak ben buradan geldim zaten okey. Maceradan sağ çıkamayacaksak kötü yani. Şey burada biter. Bu macera burada biter. Seri bitmi bitmeyecek bu arada. Eğer ölürsek seri bitmeyecek. Merhaba inekler. Sen şunu yiyor musun ya? Ha, bunu böyle Ekiyorum Okay, çok Güzel Etrafı da biraz keşfetmiş oluruz evet böyle iyi oldu Benim elimde yiyecek var mı hiç? Hiçbir şey yok Ben birazınız bir kısmınızı keseceğim mesela seni keserim büyük ihtimalle Evet seni öldürdüm ne yazık ki çok özür dilerim ya Üç tane bifte kalırız en azından. Hah şurada bir... Şey var. Aa bu ne? Çok ilginç bir yere geldik. Öleceğiz biraz sonra. İyi izleyin. Ee, ölmedik de bir yere de gelmedi be acı. Yani şunlar var. Kömür. Okey. Yani, tamam. Güzel kaynak. Deneyim puanı veriyor. Ulan belki ucundan bir yerden demir çıkar derim ama çıkmadı. Ee, bu durumda madem e, baltayla daha fazla hasar verebiliyoruz. Neden kılıç kullanalım gibi bir şeye de kapıldım? Ben düşünceyi de kapıldım. Burası, ha burası burasıydı. Ben şuradan lütfen meşallerimi alacağım yani lütfen meşallerimi bana gir verin çünkü gerçekten sınırlı kaynak. Kaynakları ilk kullanmamız lazım ki daha az ihtiyacımız olsun daha sonra. Çünkü çok sıkıntılı, çok tehlikeli. A yumurta güzel yumurta alırım. Şuradaki ağacı da kırayım. Çünkü neden burası şey olmasın. Ağaçtan belki elma düşer diyordum ama benim elmalar düşmüyor. Elma ağacı farklı bir şey mi artık? Acaba belki falan. Hmm. Abi wow. Key. Okay. Ee, şurada acaba bir yerde yok burada. Mağara falan yok. O cehennemin dibine giden sonsuzluğa uzanan bir mağara var bir noktada. Ona ne kadar gitmek istiyorum bilmiyorum. Çünkü düşersek düşüyoruz bayağı, ooo. Ha sen şeye gidiyordun zaten, sen... Ben seni alayım buradan ya. yok sen devam ediyorsun, wow. Okey. Hala hiçbir yere devam etmiyorum Bir şey aldım, ne aldığımı bilmiyorum, bakarız oraya. Dediğim gibi estetik endişeleri daha sonra değerlendireceğiz. Böyle şeylere gerek yok. Şu an için Lan yine demir çıkmıyor be. Evet, hiçbir demir çıkmadı. Wow wow gece oluyor, gece oluyor. Hey hey hey hey hey. hey. Eve dönelim bence. Çünkü endişeleniyorum gece <gülüyor> Hak çok haklı endişelerim var. Yatabiliyorum. Oh be. E, korkuyorum arkadaşlar. Evet. Gerçekten. Ve bayağı korkuyorum. Şimdi. Ehm, o zaman devam edelim ya. Şuradan. Bir, bir mağara bulalım. Ve mağaradan devam edelim. Şey yapmak istemiyorum ya. Böyle sürekli böyle sonsuza kadar kazmak istemiyorum bir yeri. Ee, çok sıkıcı olacağını düşünüyorum öyle. Çok sıkılırım ben de Bence siz de çok sıkılırsınız. Hiç gerek yok onları Böyle bulalım bir şey gidelim. Bir mağara veya e, bir kanyon bir şey bulup bulup gidelim. Keyifli de olur. Ee, çölde çok şey yapmasak acaba. Okay. çok küçük detaylar yeni yeni detaylar var ha. ha bu arada 1.17 sürümü çıkarsa ikinci bir seri yaparız. Ee, hardcore değil normal bir şey olur bu sefer. Ee, çünkü yemiyor yani yeni seri. Zaten bu durumda hazırda zorlanıyorum ben şu an. Ee, hiç gerek yok şey. Burası neresi? Belki bu arada bir tapınak bir şey falan buluruz diye de. Hafif baktım şöyle ama. Var da onu bunu kapat, performansı artır falan dediniz. Ben performanstan şu an çok memnunum ya. Bir sıkıntı yok yani her şey iyi performans konusunda. FPS, frame rate şu an gayet yerinde. Oo, o ne? Oo, o şey mi? Obsidian mi? Oo, nice. Güzel. Güzel. Bundan bir tane daha bulursak. Hmm. Aa evet. Aa peki sen e Aha. Bir sürü demircik. Ben fire charge'ın ne olduğunu. Bilmiyorum. Aa şeyim. Dörtü <gülüyor> koyabiliriz şu an ya. Ha bunlardan ayrı ayrı alamıyoruz tabii çünkü bunlar tek tek şey yapıyor. Ne atayım? Seni atayım. Sen gel, seni ne olur bilmiyorum. Flinte şu an gerek var mı diye düşünüyorum. Seni atayım, seni alayım. Okey istiyorum şu an. Böyle iyiyiz. Bu ne? Black wool aldım. Ha, black wool şeydi zaten. Okey. Okey lan, bütün ihtiyacım olan bütün obsidian burada zaten benim. Ben bunları kullanırım. Gidip ilde şeyin dibine geçip oradan obsidian kazmama gerek kalmadı. Buradan kullanırım. Ha harita yapabilirim sanırım. Haritayı nasıl yapıyorduk? Onu unuttum. Şuradaki ağaç gerçekten çok yardımcı oluyor bize ya. Ağaçtan görüyorum abi her şeyi. O ağaç büyüyecek herhalde. Değil mi? O ağaç ağa büyüyecek yani. Bazen şey yapıyorum böyle. Kaktüs toplayıp evin etrafından kaktüslerle çeviriyorum ki zombiler falan filan böyle şey olsun. Uf olsun. Onlarla başla derken. Acısın, zarar görsün ha. Gerçekten aklıma gelmedi, gerçekten şu an aklıma geldi. Okay, şimdi. Ben bunlar nerede lan bu şey? Woah! Bunlar benim tam altında mı acaba? Bunlar sanırım benim tam altında. Şöyle yaptığım zaman, yes. Oh be. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Okey. Ee, bunları aldık. Ee, ne yapalım kendimize? Kendimize sarım Şu an hiçbir şey yapamıyoruz. Tamam. Sen kal. Sen kal abi. Seni şöyle attık. Ee, seni attım. Seni attım. Seni attım. Seni attım. Seni attım. Seni attım. Ee, seni attım. Seni attım. Seni attım. Seni attım. Seni attım, seni attım. Wool'lar kalabilir, oklar kalabilir. Sen burada kal, ihtiyacım olabilir. Seni pişireyim ben. Okey. Başka yapabileceğim bir şey var mı? Ok okları atayım. Oklar kalsın. Burada ihtiyacım olan en ufak bir şey var mı? Yok yani seni de atayım. Sen de orada kal. Aha. Güzel, sen de gel abi burada ihtiyacım olan başka bir şey yok ki herhalde. Keşke şu sandığı biraz daha böyle yan tarafa doğru koysaydım da böyle salakça durmasaydı burada. Ya bir şey diyeceğim, ikinci sandık yaparım ben. Okay. Şöyle koyalım ikinci sandığı buraya. Senin aynen senin topladıysak o zaman şöyle koyalım. Sen gidiyorsun, sen gidiyorsun, sen gidiyorsun, sen gidiyorsun, sen kal. Bir tane şey çakmak kalsın mı acaba yanımızda? Bir tane çakmak kalsın yanımızda. Sen kal, sen git, sen git, sen git, sen git, sen, git, sen kal. Ha sen giyiyorsun. Ya da gitsin. Kapılara gerek yok gibi sanki. Tamam sen bir tane normal kömür koy. Bu şey yapar burada. Okey şimdi. Aa bunlar bayağı etrafta. E, gel acı sen. Gel bakayım sen. Hop. Hop. Güzel. Bunlar aşağıdan Nereden geliyor bunlar? Woow! Oha! Ha ikisi de yanıyor. Woow! Nerede bu? Burası okey. Burada başka bir şey yok. En azından burada başka bir şey doğmaz. Aha demir. Ha gerçekten demir. İnşallah köşeye sıkıştırılmayız ha. Neyse demir bulduk. Güzel ilerleme kat ediyoruz bence şu ana kadar. Bence gayet iyi yaptık. Ee, madem ben bunları aldım. Değil mi? Madem buraya şey yapıyoruz. Madem şurası da şey. Bence ben buraya bir şeyler inşa ederim şu an. Ooo. Okey. Şöyle yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Harika. Güzel. Çok güzel. Sanki çok uzmanlık gerektiren bir iş yapıyorum ha. 7'ye kadar sayabileyim. Bir gözlerim olsun yetiyor yani. Eee. Hmm. Okey. Ha, acaba bunların etrafına şey mi koysam? Dur bakalım. İnşallah bütün odunları yakmamışızdır. Bütün odunları yakmadıysak çok güzel şeylerimiz olabilir. Ee, o güzel. Bütün odunları yakmamışız. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi çok anlayamadım ama. 7-7 ee, Kaç, Kaça kaça ihtiyacım olacak benim? 9'a 5-9 x 5-45 yok benim daha fazla oduna ihtiyacım olacak gidip keseriz hafif olacak gidip gerçekten olduğunu keseriz yani Oo, o zaman sen ee, şunları şey yap şu an yak lütfen e demek bütün hepsini yakamadı bu okey yok bir, bir kısmı kalsın bir çarkoğullar kalsın yok çarkoğullar gitsin sen kal Oradaki ağacı gördüm, onu kesmeye gidiyorum. O, o ne? Orada ben mavi bir şey mi gördüm? Bak, çiçek mi ha? Evet, çiçekmiş o. Çok heyecanlandım elmas gördüm diye. Oha, okey. Yani onu çok düşünemedim ama... Benim aklıma gelmiyor ki, elmas bu kadar yüksekte olmaz diye. Bu biftekler daha fazla mı açlık dolduruyor acaba? Daha önce böyle değildi bunlar. Daha önce de mi böyleydi? Ben bir şey yapıyorum. Yoksa hardcore da özel bir şey mi bu? Ağaçlığı daha fazla mı dolduruyor? Yine bir güneş batıyor? Abi ne kadar... Ne hızlı şeymiş bu ya? Etrafta başka da ağaç göremiyorum yani. Tamam gerekli yok ama... Ah yo hayır orada ağaç var bak. Oha! O bizim ağaç mı lan? O bizim ağaç mı? Çüş! Okey benim diyebileceğim bir şey yok. Bizim aç ağaç, Bizim açtır. Neden öyle olduğunu da çok anlayamadım ama. Sen neden öyle olduğunu yine... Wow. Okey güzel. Hayat iyi böyle. Buraya güzel bir şeyler koyduk. Demir aldık. Harika bence bugün gayet iyiyiz. Ee, you can honestly... Sleep... Na... Thunderstorms mu? Ne? Orada thunderstorm'umuz dedi. Orada thunderstorms diyor. Şimdi <gülüyor> orada Aa, sen sen evet seni böyle koyduk biz değil mi? Aynen okey seni böyle, seni de şöyle koyalım. Oh güzel böyle iki tane şeyimiz oldu. Mesela seni atalım içine seni atalım. Ender pearl Öyle iyiyiz bence. Oyumuza. Ee, fırtına. Oyunda fırtına mı var artık? Okey. Oyunumuzda fırtınalarımız varmış. Ben bu şeyi yaparım. Ben bu... Ee... Sessiz kaldı ne diyeceğini bilemedi. Eee... Ben bu tarlayı yaparım. A A Ağaçlar. Şu ağaç çok hızlı büyümedim ya. Acaba şey mi böyle bu, bu, böyle mi oluyor bu ağaç? Yok ok, bu da aynı şey. Allah Allah, ben bunu daha verimli bir yere Bak şuna bak ne olmuş lan buna. Ev, ev var. İnsan yaşar orada yaşar. Oho tamam o da orada kalsın. O da öyle kalsın. Şuraya meşale koyalım ki yansın ağaç. İnşallah yanmaz gerçekten. Hah şey 44 Oho. 44 diyor. Şöyle bir ağaçta büymez mi ya? Şunu kesmek istemiyorum gerçekten çok güzel ama bir tane eksik kalsın. Ay, hiç hiç sevmem böyle şey yapmaya ama ah benim şey yapmam lazım. Okey. Okey. Hayır kesinlikle yanlış şey koydum. Kere böyle oluyordu sanırım. Köylerde böyle oluyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Bence. Aa oldu lan. Ben neden böyle saçma bir hesap yapmışım ki? 9. Kere 5. Yo doğru hesap yaptım. Yok ben yanlış hesapladım. 9 kere 7 buraya 63. Ha, ben salak gibi evet. Şeyi hesapladım. Tamam maybentim. Kesinlikle benim hatam. Ben Okey. Büyük bir risk. Ama senin basıp gitmen lazım. Okay. Büyük bir risk ama onun burada olmaması lazım. Şimdi ben gidip bu çarmıha çarmıha değil Çarmıh değil o serdar. Bu, bu çarmıh değil serdar. Bu tarla. Konseptleri nasıl bu kadar karıştırdım bilmiyorum. Ne bu bilmiyorum ama bu tarla. Çarmıh değil. Belki yani hayır yani hayır. Nereden baksan alakası yok. Nereden baksan alakası yok. İnek sesiydi inşallah Neyse biz bu küçük tarlayı yapınca e, azından küçük bir üretime başlamış olacağız. Bu bölümün şeyi bu olacak. Hop. Şimdi sanırım bir tane daha koyarsam orada sanırsa su kaynağımız oluyor. Aa balık tutabiliyoruz lan oyunda balık tutmayı özledim bak. Ama nasıl balık tutulacağını unuttum. Bilmiyorum. Nasıl balık tutulacağını bilmiyorum. Normal taşmış benim gibi <gülüyor> okay. ee, normal taşmış dedim çünkü şey sandım bir böyle bazı kalıntılar harabeler falan şey oluyor ya böyle ilginç taş yapılardan oluşuyor ya sarı bunu böyle koyduğumuzda ha hop yap bitti güzel güzel güzel güzel güzel şimdi şunu böyle alalım ve sınırım şuraya bir çapa yapacağız. Aa buralar çok kötü. Ben, ben buraları toprak çekeyim ben bir şey yapayım buraları. Buralar olmaz. Buralar çok kötü. Ben ben Büyük şey yani. Bu. Büyük tehlike. Az önce bir ses gelmiş gibi oldu ama. Tamam şuradan gireriz. Tamam şuradan gireriz. Şu, tam şuraya bir kapı yapacağız. Böyle bir kapı yapmak çok saçma olur. Ham şuraya bir kapı yapacağız. Evet. O zaman ne olacak? Yine saçma oldu. Evet. Sanırım, sanırım böyle daha iyi oldu Bir dakika. Evet. Oh! Oh! Selam. Hayır, hayır, hayır. Wow, okay. Hiç be. Okay. Böyle olmasını beklemiyordum. Bir tane daha biftek ya abi. Sen doy orada. Afiyet olsun. Onu bekleyelim ben çünkü çok şeyim yok. Çok o kadar büyük bir yiyecek stoğumuz falan yok. Yumurtalarla ne yapacağımı çok merak ediyorum. Derken ölmesen çıktın. Kesinlikle yumurtalarla bir şey yapmayacaktım. Ben şöyle koyuyorum hocam. Şöyle koyuyorum. Basınız gidiniz efendim. Çok teşekkürler. Okey. Buraya böyle yaptık. Şimdi bir de diğer tarafa yapacağız. Yani şuraya yapacağız. Ha, buraya bir şey yokmuş zaten. Buraya. Ee, olsun ben buraya yine de yapayım. Bir yere başı düşmek istemiyoruz. Yani bazı edebiyat e, şehitlerimiz gibi. O yüzden <gülüyor> böyleyiz ya. Böyleyiz. Buradan daha sonra ot yetişir, o yetişir, bu yetişir. Güzel şeyler olur. Şimdi ben buraya neden geldim? Çünkü ben buradan e, heh, hoe yapacaktım. Hoe. Aynen. Çap, taştan çapa yaptım gerçekten. Ve taştan yaptığımız çapayla ee, yontma taş devrinden cilalı taş... Yok, cilalı taştan yontma taşa geçtik. Ehey, yes! Daha fazla şeye ihtiyacım varmış, okey. Sıkıntı değil, bunları da koyalım. Zamanla onlar da yetişir bence. İz böyle yey Şurada ağaç bahçemizde oraya orman deniyor ağaç bahçe unutmayın arkadaşlar ağaç bahçesini bugün Türkçeye kazandırdık Ağaç bahçesini bugün Türkiye kazandırdık şöyle evimin de önünde durayım bence ee, Şöyle bahçeye doğru bakarken bu videoyu buraya için ve yapalım izlediğiniz için çok teşekkürler ee, bu videoda da güzel şeyler yaptık medeniyeti uygarlı sonraki seviyeye taşıdık ee, çok teşekkürler izlediğiniz için buraya kadar takip ettiğiniz için keyif aldıysanız lütfen yorumlarınızı ve like'larınızı esirgemeyin yorumlarınızı ve like'larınızı dört gözle bekliyor olacağım neler yapmam gerektiğini bu oyunda lütfen yorumlarda belirtin adım adım yavaş yavaş küçük küçük adımlarla e, neleri başarmamız gerektiğini lütfen yorumlarda belirtin küçük tavsiyelerinizi verin e, öyle e, Dileyen, e, isteyen aşağıdaki katılım butonu tıklayarak e, üye de olabilir. E, sonraki videoda görüşmek üzere. Sonraki yayında veya videoda artık ne olacaksa görüşmek üzere. E, hayatta yüksek çözünürlükte mutlu ve huzurlu kalmanız dileğiyle, keyifli kalmanız dileğiyle bay bay.